Çevremizdeki kişilerle yoğun iletişim kurabiliriz. Yeni bilgiler öğrenebilir, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Koç burcundaki Jüpiter'le uyumlu görünümde olacak. İyimser ve keyifli enerjiler altında olabiliriz. Günlük işlerde de motivasyonumuz artabilir. Daha cesur ve girişken davranabiliriz. Bunu yaparken oldukça hırslı ve inatçı olmamız da mümkün. Takdir edilmek, beğenilmek, bulunduğumuz ortamlarda öne çıkmak çok önemli hale gelebilir.